Nefes çalışmamıza hoş geldiniz. Bugün yapacağımız çalışma her gün bu pratik çerçevesinde tekrar edebileceğiniz bir çalışma olacak. Bu videoyla sürekli takip edip bu çalışmayı yapabilirsiniz. Üç aşamadan oluşuyor. Birinci aşaması bölge nefesleri. ikinci aşaması dengeli nefes. Üçüncü aşaması da alkali nefes olacak. Bugünkü çalışmamızdaysa bunların ön izleme versiyonlarını size deneyimleteceğiz. Bunların detayları da yaptığımız derinlemesine çalışmalarda uyguladığımız yöntemler oluyor. Nefes çalışmamızın birinci aşaması bölge nefesi dedik. Bu çalışmaları yapmak için dört tane bölgenin farkına varmamız gerekiyor. Evet birinci bölgemiz hepimizin bildiği göğüs nefesi, karın nefesi... Yan tarafa nefes ve sırt nefesi. Bu dört bölgeyi de şimdi ayrı ayrı tanıdıktan sonra 10 nefesimizi hepsine birden aldığımız şekilde yapacağız. Bütünümüzü alıyoruz ve bütünden veriyoruz. Başlıyoruz burundan. Her bölgenin şiştiğinden emin oluyoruz. Son beş. Son nefes. Şimdi son nefesimizle de Bölge nefesini sonlandırmış olduk. İkinci aşamamızı denge nefesi. Nefesimizi dengeli bir şekilde burnumuzdan alıp ağzımızdan verdiğimizi deneyimliyor olacağız. Nefesin içinizde tıkanıklık yaratıp zorluk çıkarttığını hissedebilirsiniz. Bunları takılmayın. Siz nefesinizi sakince alıp burnunuzdan, ağzınızdan hafifçe bırakmaya devam edin. Şu anda üçüncü aşamadayız. Bu aşamada vücudumuzu alkalize eden bir nefes tekniğini kullanıyor olacağız. Ee, seans boyunca e, oturmanızı rica ediyoruz sizden. Bu seansı otarak yapıyoruz. Bu nefeste ağzımıza nefes alıyoruz ve ağzımızdan nefes veriyor olacağız. Nefesimizi alırken karnımıza almaya çalışalım ve aynı zamanda mailin gösterdiği gibi de tüm vücudunuza bütün alanlarınızı aldığınızı hissedebilirsiniz ağzınızın aldığınızda da yani bu nefesi alırken de bunu görselleştirebilirsiniz kendinizde ee, 30 kere bu e, hızda ağzımızdan nefes alıp ağzımızdan nefes veriyor olacağız hızlı bir gösteriyorum Harika. Aynı bu şekilde alacağız. 30 tekrar. Nefes aldıktan sonra 30. nefesimizi derin alıyoruz. Yani bunu da şu şekilde alacağız. Son nefesimizi verdikten sonra tam 1 dakika hiç nefes almıyoruz. Ve vücudumuzun alkalize olduğunu ve hiç nefes almadan da nefes aldığını deneyimliyor olacaksınız. Bir dakika geçtikten sonra... ...derin bir nefes alıyoruz tekrar. Ve nefesimizi 15 saniye boyunca tutuyoruz. Tuttuktan sonra nefesimizi yavaş bir şekilde... ...veriyoruz. Şimdi hep beraber... Nefes egzersizimize başlayabiliriz. Hazır mısın Hazır. Evet, önce burnumuzdan nefes alıp, bir ağzımızdan nefes verelim ve vücudumuzu rahatlatalım üç kere. Hazırsanız başlayabiliriz. Ağzımızdan. ...nefesimizi alıyoruz ve ağzımızdan nefesimizi veriyoruz. Derin derin alın... ...ve nefesin bütün her yerine girdiğinizi hissedin. derin. Parmak uçlarınıza kadar... Nefes gitsin kalbinize, göğsünüze, midenize, tüm bedeninize ve evet, derin. Çok güzel. Harika. Çok güzel. Son derin nefes son beş derin bir nefes tutalım Vücudunuzu alkalize ettiğimiz nefes tekniğimizin sonuna geldik. Vücudumuzun hafiflediğini, alkalize olduğunu hissedelim. Bize ne söylemek istiyor, onları görelim. Bu e, tekniğimizi, e, size tavsiyemiz aç karnınıza yapmanız. Sabah uyandığınızda, akşam yemeğinden önce... ...ne zaman isterseniz bu tekniği yapabilirsiniz. 30 tekrar olacak şekilde... ...bizim gösterdiğimiz aşamaları takip ederek... ...arka arkaya ara vermeden... ...birinci seans, ikinci seans ve üçüncü seans şekilde... ...tekrarlayabilirsiniz. Bu nefes tekniğiyle beraber... ...üçüncü aşamayı da tamamlamış olduk. Her üç nefes... ...bir arada yapıldığında... ...sizin... İçinizdeki ışığın açığa çıkmasına, odaklanmanızı, gün içerisindeki stresinizi daha iyi yönetmenizi sağlayacak. Bütüne şifa olsun. Bizi dinlediğiniz ve katıldığınız için teşekkür ederiz.